Toskaparan Mahallesi'nde haftalardır yaşanan kentsel dönüşüm gerginliği sürüyor. Davaların sürmesine rağmen kesinleşmiş ha, mahkeme kararları olmaksızın vatandaşların evlerine polis zoruyla kapıları kırılarak giriliyor. İşte kapısı kırılarak girilen vatandaşın evinde muhabirimiz Ali Morca da vardı. Polis içeri girdikten sonra çekim yapılmasına da izin vermeyerek kameramıza el koydu. Kim o? Nereden? Adını nereden biliyorsun arkadaşım? İsmimi nereden biliyorsun? Kimsiniz? Adınız ne? İsmail soyadınız ne? Çakıroğlu. Ne istiyorsun arkadaşım? Peki tebligatınız var mı? Nedir tebligatı? Kimden? Siz hukukçu musunuz? Arkadaşım duyamıyorum. Hukukçu musunuz? Kapıyı kapıyı açmak açacağım ben kapıyı da siz bana bu sorulara cevap verin. Kapıyı, bak arkadaşım ben çocuk değilim. Ben hiç kimseyi de zora sokmak istemiyorum. Ben sizin yaptığınız hukuksuzluğa tarihe not düşmek için iste, e, yapıyorum. Anlatın mı? Sen hukukçu musun? İsmail hukukçu musun? Hukukçu musun? Yargıtay kararı değil bir kere onu iyi öğren. Danıştay İdari Davalar Kurulu kararıdır o. Artı o riskli alan kararıyla ilgilidir. Sen buraya bu kararı riskli alan üzerinden mi? 6a üzerinden mi yapıyorsun? Danıştay kararıysa o zaman sen bana Danıştay kararı riskli alan kararlarında 3-60 artı 30 gün bir tebligat yapman gerekir. Bak hukukçu değilsin. Yanlış konuşma. Ben hukukçuyum evet. Kapıyı açmayacağım arkadaşım ben. Ben barınma anayasadaki barınma hakkımı koruyorum. Sen bana cevap veremiyorsun. Hukuki anlamda bana cevap veremediğin için benim barınma hakkımı burada yok ediyorsun. Bu kadar basit. Ben diyorum ki Hiçbir zaman yokuşa sürmeyeceğim. Sen hukuk dilini bilmeyen bir insansın. Hukuk dilini bilen insanlar şu anda yataklarında rahat yatıyorlar. Senin gibi işi bilmeyen insanları bana ifade edemeyecek varımda hakkımı yok edecek insanları şey yapamıyorsun. Anladın mı? Başka yerlere çekmediği sen yetersizsin arkadaşım. Sen yetersizsin. Sen yetersizsin, sen bana benim barınma hakkımı çiğniyorsun, bana yeterli hukuki bilgiyi ve hangi hangi kararla geldiğini ifade edemiyorsun. Ben bu yollarda saçlarımı dökmüşüm, ben bu mahkemeleri birebir yazan, birebir e, savunmaları yapan kişiyim. Ben diyorum ki, yok ben devletin kolluk gücünü yokuşa sürmek gibi bir derdim yok. Ama sen istediğin kadar vur, istediğin kadar vur arkadaşım. Sen burada evet devletin devletin kolluk gücü burada eee tüm zorbalığınla yaptırılan belediye tarafından kapıyı kırmaya çalışıyor. Ben istediğiniz kadar kırın. Hiç fark etmez. Ben burada anayasal hakkımı hukuku çerçeve içerisinde kurmaya çalışıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle burada yaptığınız hukuka aykırıdır. Siz bana teblikatı veremiyorsunuz. Vere veremiyorsunuz. Sizi Hukuku bilmeyen insanları, iki kelimeyi hukuki anlamda ifade edemeyen insanları buraya götürdüler. Ve bunları da kaydı alıyorum. Danıştay, Danıştay kararı 60 artı 30 gün tebrikatını gerektirir. Bütün oradaki memurlara sesleniyorum. Bütün memurlara sesleniyorum. Suç işliyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Suç. Suç işliyorsunuz. 6'a da mahkemeler devam ediyor mu etmiyor mu? Bölge İdare Mahkemesi'nde mahkemelerimiz devam ediyor mu, etmiyor mu? İsmail! 6A maddeleri devam ediyor mu, etmiyor mu? İstediğiniz kadar kır, Suç işliyorsunuz. Kıracaksınız. Eyvallah. Kırın bakalım. Kırın bakalım. Kırın bakalım. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kırın. Ben bunu kayda alıyorum. Anayasal hakkımı, anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasa hakkımı kullanıyorum ben sadece. Evet, işte arkadaşlar, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk güçlerinin zoraki olarak, zoraki olarak kullanılıp e, insanlara e, bu şekilde zulüm yapılmasının en açık örneği. Bunu defalarca yaptılar, defalarca yaptılar. Yani burada ee, yazıklar olsun ki bizim anayasada yazan barınma haklarımızı yok ediyor burada bir rant var bu rant için mahkemelerin kararını açıklamayan mahkemelerin mahkemelerin kararını açıklamayan ya alt seviyede bir memuru getirmişler ee, beyefendiler amirler yataklarında uyuyor Buradaki halk çocuklarını burada da bizlerle beraber karşı karşıya getiriyorlar. Ben asla bir suç işlemiyorum. Burada anayasal barınma hakkımı kullanıyorum. Ve sonuna kadar da kullanacağım bunu. Sonuna kadar da kullanacağım. Sen bana cevap vermediğin müddetçe kullanamayacaksın. Açamayacaksın arkadaşım. Sen bunu yapamadığın müddetçe açamayacaksın. Aç. Ben söylediğimi söyledim. söyledim. Buyurun kırın. Ha sakın ha bu kapıyı da bu kapıyı da sakın ha sakın ha belediyenin görevlileri. Tamam. Şunu söyleyeyim. Şeylerimi alayım. Şey, alayım. Şey, alayım. alayım. Tamam. Tamam. Tamam. tamam. Evet. Tamam. Yürü, basın ya, basın, basın, tamam. O basın. O basın. O basın. basın. Ya, o basın. Ya, Arkadaşım o basın. Tamam. Solu çıkartmayalım. Ver şu kamerayı. Tamam. Kamerama zarar vermeyin. Tamam. Kamerama zarar vermeyin. Zaten, evet, ee, kapandı o kapandı şey, kapandı kapandı aç kapandı Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi Tozkoparan'daki dramı getirdik ekranlarınızı. Haftalardır da getiriyoruz. Şimdi stüdyo konuklarım var. Onlarla konuşacağız. Süreçte neler yaşanıyor? Şu an hangi aşamadalar bakacağız, değineceğiz? Öncelikle avukat e, Onur Cüngil bizle birlikte. Hemen dönüyorum. Mağdur. Geçmiş olsun demek istiyorum. Mağdur, toz koparan Ömer Kiriş bizlerle birlikte. Bakalım bu süreçte neler yaşandı konuşacağız. Öncelikle size dönmek istiyorum. Şimdi birçoğumuz biliyor. Evet ekranları taşıyoruz. E, haber Yerleştirmeye devam ediyoruz, seslerini duyurmaya devam ediyoruz ama bilmeyen izleyicilerimiz için bu süreçten biraz bahsedelim mi kısaca? Tabii. Zaten aslında bahsetmekte de çok yarar var. Biz de burada konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, vatandaşlar burada ne oluyor? İnsanlar acaba ne istemiyor, ne Hı -hı. istiyor gibi bir algılama oluyor. Bir de e, böyle pervasız bir şekilde karar olmadan koç başlarıyla kırıp duvarlar kırılınca acaba buradaki yerler kaçak mı sorusu da geliyor hatta. Bir kere bizi izleyenlere şunu söylemem gerekiyor ki toz koparan özelinde konuşursak diğer yerlerde de keza öyleydi. E, kentsel dönüşüm üzerinde mağdurların avukatlığını yapmaya çalışıyorum ben. Hı hı. Bütün hepsinde olan şey şu, buralar tapulu araziler. Buralar bir kere bir hazine arazisi değil. Yani ee, insanların bir bedele diyerek devletin de bir güvence olarak bir tapu belgesi verdiği yani. Aslında dönüp baktığımızda da yani sonuçta burası kamuya ait bir alan değil. Bir değil. eve tabii, tabii. basına da nasıl e, el konulduğunu kameralara el konulduğunu ha. az önce izledik. Yani bizim eee Haber TV muhabirinin kameralarına el konuldu. Basın özgülü aslında şunu da söylüyorlardı. Güvenli bölge olması için basının içeri alınmadığı söyleniyordu ama bir evde gerçekleşti. Böyle şişli şeylerde yaşanmaya devam ediyor mu orada? Ediyor şöyle ediyor mesela e, burada e, Ömer Bey e, oranı sahibi ikametgah adresi orası mülk sahibi tapus var elinde e, ve basın mensubu kendisi bir arkadaşı olabilir ya da gerçekleri ortaya çıkartan bir basın emekçisi olabilir ki keza bu Hı -hı. böyle oldu. Flash Haber ilk günden beri gerçekten bütün gerçekleri gösterdi ama bu. Ee, burada hem bir konut dokunulmazlığını ihlali var hı hı. hem de oradaki kişinin görevini yapmasını bir engelleme var. Hani Toskoparan'ı konuştuktan sonra oraya da girecektim aslında. Yani e, kamunun haber alma özgürlüğüne bir engel var. Aslında Türkiye'de sansür yasası konuşulduğu bir dönemde e, yasanın bazı maddeleri yürürlüğe girmedi, bazıları girdi ama aslında bu yasa yokken de işte görüyoruz basın özgürlüğünün olmadığını. Var, evet. Yani yasa yokken de zaten özgürlük yoktu. Şimdi kamerayı alıyor, kamerayı neye göre alıyor. Buradaki aslında olay şu. Eğer ki siz meşru, haklı bir işlem yapıyorsanız, polis ya da bir idare olarak, belediye ya da bakanlık olabilir. Bunu bırakın kameraya el koymayı, canlı da verebilirsiniz. Ama siz hukuka aykırı bir iş yapıyorsanız, Sabahın köründe insanların uykusundayken gelirsiniz. Sabah karşıya hep bunu söylüyorum bütün açıklamalarda da. Sabah karşıya ya hırsız gelir ya kanunsuz gelir. Burada yapılan bütün işlemler de bunun ürünü. Ve öğrenilmesini istenmiyor. Bu arada Ali Bey'le ilk gün, ilk yıkımı yapıldığı bundan yaklaşık birkaç hafta önce bölgeye e, ben de alınmamıştım. Mahallenin avukatı olarak. Tam o sırada da şahit olduk. Birbirimize de şahitiz bu konuda. Anons geçti Çevik Kuvvet ve... Ee, telsizden gelen şeye göre e, mahallenin hiçbir yerinde avukat, milletvekili ve basın alınmayacak dedi. Şimdi avukat, milletvekili basın dediğiniz zaman tam sizin açtığınız aslında pencere çıkıyor ortaya. Kim bunlar? Basın doğruyu yazan. Eğer doğruyu yazan varsa doğru tanımı bu. Yazmayanlar onları başka bir yere koyuyoruz. Milletvekili buraya gelen genelde muhalefet milletvekileri doğruyu telaffuz eden ve avukat hakları savunan. Şimdi buradan hareketle şuraya gelirsek eğer hani, ne oluyor burada diye sordunuz ya Buradaki insanların hepsi tapulu yerlerinde oturuyorlar ve buralar imarlı ve iskanlı yerler. Yani ne demek? Devlet tarafından ruhsatlandırılmış ve demiş ki buraya dört başı mahmur bir yer demiş. Ve buradaki konutların çoğu da belediye konutları diye anılan yerler. Belediye tarafından yapılmış yani devletin kamu kurumu tarafından yapılmış. Yine imar ve İskan bakanlığı tarafından yapılmış yerler var. Peki böyle bir durumda nasıl yapabiliyorlar sorusu geliyor buna. Ve bizi izleyenler empatiyi tam kuramadığı için ister istemez. Ee, burada varsa bizim gibi değildir yani tapusu olanlar için söylüyorum burada herhalde farklı bir şey var. Hayır farklı bir şey yok. Şunu söylemek istiyorum şu an Türkiye'de hiç kimsenin tapu güvenliği yok, hiç kimsenin mülkiyet hakkı yok. Çünkü siz bugün şu an burada bir ev sahibi olarak bu e, programı yaparken benle birlikte bir anda cumhurbaşkanlığı riskli alan ilan edebilirsiniz evinizin. Ve bulunmayı. bizim evde gelebilirler ve bir baskın düzenlenebilir ve evimden çıkmak zorunda kalabilirim. acaba değil mi? Evet. Ve burada önemli olan şey şu, toz özelinde irdeliyoruz bunu ama bir riskli alan ve rezerv alan ilan edilen diğer yerlere bakalım. Hı hı. İşte Ümraniye Elmalı Kent riskli alan, Ümraniye Hekimbaşı rezerv alan, Ok Meydanı Fethi Tepe riskli alan, toz riskli alan, Üsküdar Kiraz Tepe riskli alan. Ya Çamlıca Tepesi'nin eteklerinde, ya E5'in kenarında, ya Merter Ertekstil'in dibinde bir şekilde riskli alan değil bunlar. Bunların hepsi rantı bol olan. Ben size bir örnek vereyim mi? Net bir örnek. Kandili Rasa tanesinin Güngören toz koparanla ilgili yaptığı, daha doğrusu İstanbul'un genelinde yaptığı risk analizine göre toz koparan 11 mahallenin, Güngören'in 11 mahallesi vardır. Hı hı. Riski 9. sırada olan bir mahalle. Yani riskli alan diye girdikleri e, buna girme, çünkü Koçbaşı olarak kullanıyorlar. Yani riskli alan kavramını koyuyorlar size. Rezerv alan kavramını koyuyorlar ve bunu rantı açmak için bir aslında Truvata olarak koyuyorlar ve hı hı. birinci sıradaki riskli alan değil, ikinci değil, üçüncü, beşinci, sekizinci değil, dokuzuncu sıradaki. Geliyor. Niye? Çünkü metrobüs ve metro güzergahında yan tarafta tekstil merkezi var ve burasını bir dükkan yaptığınızda 100 milyona mı satarsınız, 200 milyona mı satarsınız bunu bilinmez. Ve bu süreç içerisinde buradaki insanlar şunu söyledi, dedi ki biz her şeye rağmen binalarımızın riskli olmadığını biliyoruz, nereden mi biliyoruz? Danıştay'ın dosyasında bilirkişi raporu diyor ki buradaki binalar imarlı, iskandıdır, sağlamdır diyor. Keza Güngören Belediyesi ve Bakanlığın hangi binalarda karot aldığını baktığımızda sadece 4 yapıda almış. Yani 220 tane yapı olan yerde, müstakil ve katlı yapıda sadece 4 binada karot almış. Yani aslına baktığınızda bu binaların riskli olmadığını belediye kendisi de biliyor. Hatta belediye başkan yardımcısı Hatta bir görüşmesinde biz bu binaların riskli olmadığını biliyoruz diyor. Şimdi bunu nasıl ben ispat ediyorum? Örnek blokları dediğimiz bölümde Güngören Belediyesi ve Bakanlık yıkım yaparken şunu yaptı. Geldiler elektrik su doğalgazı kestiler aynı saniyede. Bir yandan tahliye etmeye başladılar kamyonlarla bir yandan da karot alıyorlardı. Bilmeyenler için şunu anlatmam lazım karot beton numunesi alma yani riskli mi değil mi? Ondan sonraki işlem ne yaptılar biliyor musunuz? Betonları aldılar ve yıktılar. Yani beton numunesinin sonucuna itiraz etme hakkı bile olmadı insanların. Peki niye aldılar bu beton numunesini? Çünkü o e, rapor büyük olasılık e, kendileri objektif yapmayacağı için hı hı. E, o rapor riski risk çıkacak ve yani öbür gün bizim açacağımız tazminat davalarında buraların zaten riskli diyecekler için. Şimdi bu, şuraya da gelirsek bu çok uzun bir süre, süreç bu arada 25 üç senelik bir süreçten bahsediyorum. Danıştay süreci var. Ve bu vukuksal e, süreç de şu anda devam ediyor değil tabii mi? Tabii ki de devam ediyor ve mesela örnek vereyim e, kanuna e, daha bir yılı doğmadı 6-7 ay önce e, bir madde koydular 6A maddesi <gülüyor> diye. Merak edenler 6306 sayılı yasanın yani Google'a yaz, yazabilirler 6306 6A maddesine baktıklarında şunu görürler. Ben bunu yani bununla ilgili bu kanunla ilgili şunu söylediğim zaman... Haksızlık etmiyorum aslında. Diyorum ki mülkiyet hakkı artık kalmamıştır. Evlerinizdeki tapuları yırtın atın dediğim zaman işte şundan dolayı diyorum. Diyor ki kanunda ben buraya riskli alan ya da rezerv alan ilan ettiysem sen buna ya evet diyeceksin ya da evet demiyorsan ben tapuna el koyarım diyor. Şu an toz koparandaki insanların tapusu da yok. Hazineye devredildi. Hı hı. Yani aslına baktığınızda siz böyle bir girişim yapsanız bir vatandaş bir vatandaşa karşı devlet sen ne yapıyorsun, yapmaman lazım diyeceği hukuksuzluğu bizzat devlet eliyle toz koparanlar karşı karşıya. Ve bu sebepten dolayı da buradaki insanların tapuları yok ve bir karar olmaksızın Ömer Bey'in başına geldiği gibi koç başlarıyla kırarak ya da duvar delerek buralara girmeye çalışıyorlar. Şimdi ben hemen Ömer Bey'e dönmek istiyorum. Öncelikle geçmiş olsun diyeceğim tekrar. Şimdi birazcık bu süreçten bahsedelim. Neler yaşadınız, neler oldu? O geceden biraz bahsedelim mi? Tabii. E, biz herhangi bir tebligat veya şu tarihte geleceğiz mutlaka işte e, talih etmeniz lazım şeklinde bir e, ibare, bir bildirim falan yok. Hı hı. Ona hak yaza. E, ama duyumlarımız eşyalarımızın da hayatımızın da riske atılacağına işaretlerini veriyordu. Ben eşyaları bir, bir buçuk iki gün öncesinden gönderdim. Ama evde elektrik ve su saatlerinin akıbetini bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bizde prosedür plan evde kalmayı karar aldım. Eğer ola ki gelirlerse o akşam ben de bir şekilde burada anayasal hakkımı, orada tebligat olup olmadığını bir şekilde hakkımı sormayacağım. Çok da güzel çekmiş Ali arkadaş. Ona öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her yerde bu konularda var. İnsanların mağduru olan arkadaşlarımızın yanında Flash TV'ye çok teşekkür ediyorum. Gece bekledik. Ee, sabah altı. O gece geleceklerini biliyor muydunuz? Şöyle tahmin ediyorduk. Bir bildiri plan yok. Çünkü Hı. bakıyoruz Pazartesi, şey Pazartesi Çarşamba Cuma, Pazartesi Çarşamba Cuma şeklinde periyodik olarak geliyorlar. Ee, birazdan e, benim anladığım kadarıyla hukuksal boyutuna da gireceğim. Ee, gece altı e, sıfır e, sabah üzere geldiler, kapıyı tıkladılar. Ben gayet kimsiniz, işte talih için geldik biz belediyeden. Kimsiniz? İsmini vermeyeyim. Bir belediyenin memur, arkadaş. Önce şunu sordum. Hukukçu musunuz? Çok net cevap vermedi. Şey verdi. Şöyle diyor. Yargıtay'ın kararı var. Yargıtay kararı nedeniyle sizin ayrılmanız lazım. Ya Şimdi bu bana o kadar komik geldi ki ben dernek başkanı olarak 2009'da kurulduk ve bütün hukukçu süreçleri bu davalarda, idari davalarda Yargıtay'ın değil Danıştay'ın Hı -hı. kararları olur. Bir kere buradan e, hukukçu olmadığını anladım ve ısrarla sordum. Hukukçu musun? İşte Danıştay'ın kararı var. 6 ağ davaları var. Ya bak arkas için diyorum. Danıştay'ın kararıyla geliyorsanız riskli alan kararıdır. E, i̇dari davalar genel kurulun vermiş olduğu e, adrese teslim. Bakın buradan adrese teslim bir takım e, kararlarla e, biz davayı kaybettirildik. 8'e 3. Hı hı. Ve 8'e 3 o şer koyan ha, ha, e, hakimleri de e, gerçekten e, saygıyla ee, anıyorum. Alta, danıştay davası, danıştay kararıyla gelmişseniz sizin bize tebligat yapıp 60 artı 30 gün içerisinde evimizi tahliye etmemizi ve yıkmamızı bildirmeniz gerekir. Bunu yaptınız mı? Yok. Danıştay'ın kararı var. Ama Danıştay'ın kararı bunu geliyor. Bunlar 2020, 22 Aralık 2020'de kapılar asmış oldukları 6 alt, A davalarıyla ilgili 6306 sayılı yasanın o tebligat 2020'de, 6 ayda bitireceklerdi bizim işimizi. Hı hı. Ama biz halkın bilinçli e, kalkışmasıyla, e, peki dedim, Danıştay kararıyla mı, 6 aylan mı geliyorsunuz? Efendim ikisi de var. Ya bak dedim, 6, ağda, 6 aya açılan 33 tane dava hala e, idari mahkemede devam ediyor. Süreç devam Süreç ediyor. Süreç devam ediyor, idari mahkemede devam ediyor. Bununla da gelemezsiniz. Bununla ilgili de tebligat... Yok ya ben seni tanımıyorum bile yani e, merdiven loş hı hı. insanlar e, bir şekilde e, görünmüyor kim var karşımda? gerçekten belediyenin elemanı mı yoksa e, dışarıdan gelen bir saldırı amaçlı gelen insanlar mı? Çünkü biz biliyoruz ki bazı e, resmi görevlilerin hı hı. E, hurdacılara e, harita verip mahalleyi soyulaştırma adına gönderildiğini biz birebir yaşadık onun videosu var elimizde ismi de var burada ifade etmiyorum. Ee, böyle durumlarla karşılaşacağımız için karşımızdaki kim var kim yok bilmiyoruz. Ben e, işte belediyeden şu memur. İyi de kardeşim hukukçu musun? İyisin. E, nerede hukukçularınız? Bu saatte hukukçular uyuyor. Hukukçu olmayan bir insan benim sade sorularıma basit sorularıma cevap veremiyor. Açmadım da. Ben dedim anayasadaki barınma hakkımı sonuna kadar kullanmak istiyorum ve kapıyı açmak istemiyorum. Kıracağız. E, kırın dedim ya. Siz burada suç işleyecekseniz kırın. Yanınızdaki bütün devlet memurları, kim varsa, kolluk güçleri, polisi Hı -hı. de almışlar. Ben inanın polis filan da Saat göremedim zaten. Saat kaçta sonunda yaşanıyor bu olay? Bu 6.40'da başladı. Ee, 7, 10, 12 dakika mı, 15 dakika mı ne devam etti. Hı -hı. E, baktık ki e, kapıların iki tane e, kilit var bizde. O ikisini birden e, vurarak, vurarak artık ne kullandılarsa... Önce alttakini sonra üsttekini ondan sonra da üstte takılan aralık bırakılan aparat parçayı hı hı. darbeyle kırdılar. Ben de yaralanmayayım diye ki o fırlayabilir çünkü makineciyim ben şeye koydum. Elektrik ve makine üzerinde çalıştım. Peki ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu polislerin, evet kapınızı çaldı, kırdı, giriyorlar. Ellerinde Polisler... ellerinde gelen bir savcılıktan karar bir hayır, şey var, var mı? Hayır, hayır, hayır, hayır. Hukuksal bir karar var mı? Hukuksal bir şey? kararı gelip bize gösterme değil. Orada ifade ediyorum. Soruyorum. Nedir bu? Yok. Bana tebligat yapacaksın. Tebligat yapman lazım. Kaymakamlığın galiba hiçbir şey göstermediler bana. Hı -hı. Kaymakamlığın daha önce vermiş olduğu bir yazı işte e, İdari hakemesinin kararı bilmem altı ağdağısı filan. Onlarla beraber bir takım şeyleri başka yerlerde yapmışlar. Hı. Bana gösterilen herhangi bir videoda da görüyoruz. Evet. Herhangi bir kat yok. Şimdi... Ve e, beni orada çok özür diliyorum. Beni orada... E, hiç zorlama plan olmadan, polisler hiçbir darp falan yapmadan e, değerli eşyalarınızı alın e, tahliye ediyoruz burayı şeklinde. Aldılar, götürdüler ve gözaltına aldılar. 5 saat falan gözaltına kaldım ben. Sonra belediye geldi. Belediyenin avukatı gelmiş o gece. Kendi evinizden çıkmadığınız için bir karar da olmamasına rağmen çıkmadığınız için gözaltına alınız bu evet, süreçte. 5 saat ve var. iskanlı evet. e, devlet eliyle yapılan sosyal konutumda e, dar gelirli aileler ve çocuk çocuklar hı hı. için çok e, Çocuklu aileler için yapılmıştır. E, oradan hı. beri zorlan, polis zorluğuyla tahliye edildi. Şimdi ben size dönmek istiyorum. Birazcık hukuki boyutunu konuşalım. Bu süreçte <gülüyor> dava devam ediyor mu? E, yaşanan bu olaylar hukuki mi şu anda? Aslında şöyle, sondan başlayalım ilk önce. E, hani bir gece ansızın geliyorlar ya, hı hı. neye göre geliyorlar? Asıl kafadaki şey o. E, Ömer Bey söyledi aslında, Hani bununla ilgili olarak kararın olmadığını. Bir e, Ömer Bey'in de yerinde kalması, evinde kalması da aslında biraz şundan kaynaklandı. Şimdi ilk hafta bir anda pazartesi geldiler sonra çarşamba, cuma geldiler. Biz dedik ki bu pazartesi, çarşamba, cuma bir tamül haline geldi herhalde. Ve bölgesel olarak ilerliyorlar yani... İşte bu, 5, 5, 6, 6. Yani 4-4, 4-4, 4 diye gidiyorlar ee, ve nispeten e, bizim bir barış parkımız vardır. Toplanmanın çok olduğu, Hı. nüfusun çok olduğu ve daha merkezi olan. Oradan değil de daha köşeden başlayarak gittiği için biz anlıyorduk şu blok yıkılacak, bu blok Hı. yıkılacak diye. Ama ısrarla her bir blokta da orada durarak şunu sorduk, dedik ki ee, ...bizi izleyenler de hak verecektir. Yani hukuk bilme noktasını söylemiyorum. Hukuki konuşmayı da çok sevmiyorum aslında. Çünkü kafalar karışıyor. Onu biz teknik olarak yapıyoruz ama... Ee, ...yani nasıl oluyor bu diye akıllarına geliyordur. Şöyle siz kendinizi düşünün. Uyuyorsunuz, sabahın altısı kapınız çalıyor. Size daha önceden bırakın yıkımı, tahliye tebligatını... ...ya da başka bir karar, mahkeme kararını... ...şu gün geleceğiz bile demiyorlar. Dolayısıyla mahalledeki hiçbir kimse... Hazırlıklı duramadı ilk Hı -hı. hafta özellikle. Bir anda, şu anda kaç ev yıkıldı bölgede? Şu an yani çok böyle yarı yarıya oranda diyebiliriz. Hı -hı. Yani 84 apartman, 140 müstakil vardı. Şu an apartman müstakillerin hepsi duruyor. Hı -hı. Apartmanların da herhalde yarısı gitti. Şu an hani gerçekten sürekli hızlı ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz. Şu çok ilginç yani kanun açık açık diyor ki Bırakalım yıkımda haklılar haksızları, hı hı. tahliye için bir süre vermen lazım diyor. Yani insani kısmı anlatmaya çalışıyorum. Barınma hakkı var anayasada, çok açık yazıyor. Ve şu an biz kış şartlarını yaşıyoruz, yani kış günü. Buradaki insanlar bir 100 metrekarelik evi topladığınızı düşünün. Hı hı. Yani bunun birkaç gün süreceğini, nakliyesinin ayarlanması vesaire. Ama siz bir anda koçbaşıda ve yatak odasında bir polis görüyorsunuz, uyanın diyor falan. Ya yani yaşanan şey tam olarak bu. Ve biz bununla ilgili. Bu hukuksuzluğu yeni ürettiler bu arada. Bu kadarını yapmıyorlardı. En azından tahliye için gün veriliyordu. Fethi Tepe'de başka yerlerde. Bunun üzerine biz bir dava açtık. Geçtiğimiz perşembe ekstra bir dava açtık ve dedik ki bildirimsiz, kararsız, süre vermeden ve bir anda dört işlemi yaparak. Yani elektrik, su, dalgası kesiyor, tahliye yapıyor, karot alıyor, yıkım yapıyor aynı anda. Bunların hepsinin bu arada itiraz süreleri ve dava evet. süreleri vardır. O yüzden dört işlemi bir Sadece oldu bittiye geliyor. Evet, evet. Ve bunu durdurun dedik. Durdurun. O tarihten bu yana İstanbul 10. İdare Mahkemesi acil karar vermek için dosya heyete girdi ama heyetten çıkamadı. Bizim en büyük sıkıntımız şu aslında şu an yaşadığımız. Sürekli olarak bir taraftan bir telefon geliyor ve düğmeye basılıyor ve bir anda herkes sağır dilsiz oluyor heyetler ve bir anda duruyor. Yani... Kişi raporunu... Peki ben şunu sormak istiyorum. Siz az önce değiliniz. Fethi ve benzer bölgelerde zaman veriliyordu. Burada verilmiyor. Aynen. Peki bunun sebebi nedir buradaki bu hızın? Bunun sebebi aslında hukuki değil siyasi. Yani bu, e, bu noktaya girmem lazım. Çünkü soru siyasi olduğu için. Hı. Yani hukukçu kimliğin bir yana. Çünkü Mayıs ya da Haziran'da bir seçim var. E, ve bu yapılan işlemler, e, son ihaleler, son rant bölgeleri... Ee, bir an evvel yapılması lazım bununla birlikte bir de seçmenine karşı temel kotunda da olsa bir şeyler gösterip bunun propagandası yapacak çünkü e, tuvalet bile açsa duvar açılışı yapılan bir iktidarla karşı karşıyayız burada konut ve tam o arada da toplu konut projeleri biliyorsunuz çıktı Hı. bu konu üzerinden aslında siyasi bir propaganda aracı olarak toz koparan burada heba olmuş bir noktada şunu da söylemem lazım 10.4 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Sizin de benim aram kadar bir arada riskli alan değişiyor. Yani Greenwich çizgisi gibi yani saat çizgisi gibi. Burası riskli alan, burası sizin değil. kaldırım değil. Ve bunu danıştayın hakimiyle bilir kişiler sordu bize. Dirlerler ki bizim de aklımız almadı. Zaten o bilir kişiler gerçekten son dereceleyimize verdiği rapora rağmen e, danıştayın şer koyduğu hakimleri de diyor buna. Diyor ki bilirkişi raporuna rağmen sen burada riskli alandır diyemezsin ey danıştay diyor. Buradaki olay aslına baktığınızda çok hukuku tartışılacağı bir noktadan değil. Başka bir noktaya gidiyoruz. Ayrıca başka fasıllarda var. Yani muvaffakatlame dayatılıyor, kira yardımının bedeli konuşulması gereken bir konu. Bugün bizi izleyen birçok yerden insan var. 1950 lira kira veriyor size. Hı hı. Ve bugün kiralar 6 bin lira. Hemen dönüp size sormak istiyorum. Peki evinizden çıktıktan sonra nereye gittiniz, şu anda nerede yaşıyorsunuz ve ne yapmayı planlıyorsunuz? Şöyle bunu ben genel anlamda e, şey yapayım. E, orada mücadele eden e, gerçekten ekonomik durumu yeterli olan insanlar... Gitmediler hı hı. bizimle beraber mücadeleye. Sırf 50 yıllık komşuları, e, imkanları olmayan insanlar için hem kendi haklarını hem onların haklarını örgü, ve toplu olarak birlikte bir e, savunma içerisine geçtiler. Biz e, geçen yıl yapılan saldırıda o önlemimizi almıştık. Bir B planımız vardı ama biz orayı asla terk etmedik. O evi boş tuttuk. Hı hı. E, bütün arkadaşlarımız, bütün e, ekonomik durumları iyi olan insanlar gibi. Ama orada mağdur olan insanlar var. Şu anda o kadar mağduriyetten bahsedebilirim ki. Bakın hasta olan insanlara biz size ev tuttuk deyip, ee, annesine, babasına bakan insanları eşyalar evden çıkıp kamyona yüklendikten sonra aa tüh son anda e, bak böyle bir şey oldu deyip insanları otellere yerleştiriyorlar. 10 günlüğüne. O insanlar 10 gün sonra, 3 gün sonra veya 5 gün sonra döndüklerinde evet. evlerini bulamıyorlar. Yani böyle e, yok efendim sizi otele yerleştiririz, size e, ev buluruz, size efendim yani kiralık ev buluruz. Peki kaça bulacaksın? 1950 lirayı bulabiliyor musunuz? 1950 lirayı bulabiliyor musunuz? Hak getiriyor. Hak Yok öyle bir şey. E, bu mağduriyetlerin yanında bakın insanlar sinir krizi geçirdi. Daha önceki saldırıda bizim üç tane kentsel dönüşüm şehidimiz var. Evet gerçekten bunu söylüyorum ve bununla ilgili belediye görevlileri, gün gören belediye görevlileri hakkında savcılığa verilmiş ölen e, arkadaşımız, abimiz tarafından, ailesi tarafından suç duyurusu var. Ve maalesef o suç duyurusu dosyalarda, e, raflarda... E, işleme alınacağı zaman bekliyor. Ve burada e, kalp krizi geçiren Alpsipazımı geçiren, beyin kanaması geçiren, e, karanlıkta düşüp e, kafasını sağa sola çarpan insanları saymıyorum. Yani. Ya hiçbir şey olmasa bile insanların gece yarısı evine giriyorlar. Bunun bir psikolojik e, sonucu var. Travmalar var. Mahremiyet olarak... var. Evet. Mahremiyet var. Benim Orada o anda eşim, çocuğum, vardı. kızım, gelinim neyse. Yani e, bir şekilde e, korumasız olarak bu nedir diye nasıl girebilir? Ya 30 tane polis. Ben burada polisler falan çok da fazla e, konuşmak istemiyorum. Burada bakın. Şuna dikkat etmek lazım. Güngören Belediyesi'ne seçimden 23 Haziran seçimlerinden sonra gönderilen bu konuyla ilgili kişilerin profillerine baksınlar, incelesinler. Daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıp bu şekilde şehrin bütününe zulmeden, kentsel dönüşüm zulmü yapan insanlarından seçilmiş olanları niçin Güngören Belediyesi'ne konulduğunu daha detaylı anlatmak lazım aslında ama zamanımız yok zannediyorum onda. Burada... E, tozkoparanın e, boş alanları çok. Bakın kuş bakışı yukarıdan baktığınız zaman toz ko, e, 11 mahallede, Güngören 11 mahallesinde sırf kiremit rengi görürsünüz %90'ında. Ama tozkoparanın kuş bakışı baktığınız zaman yeşili görürsünüz. Onun için imar ala, e, yapı imara açık olan alanlar %14'tür. Diğer alanlarda yani kişi başına 7, 8 metrekare düşen yeşil alandadır bunların gözü. Bizim alanlarımızı ve halk yapmıştır bunu. Oradaki o rantı Merter tekstil piyasası, ticaret piyasasına yakın olduğu için oraları ranta çeviriyor. Ne yapıyor şimdi? 30 dönümlük yeri e, 208 haneyi yıkıyor. O 30 dönümlük yere 410 konut artı bir ilkokul sığdırıyor. Mesele bundan ibaret. mesela ranttır. Ve o e, Güngören Belediyesi'ne e, 2019 23 Hazirandan hemen sonra 3-4 gün sonra gönderilen insanlar bu konuda büyük şehirde İstanbul'da pişmiş olan insanlardır. İsim vermeyeceğim. Onların yakın aile bağları, Ankara'da Bakanlık'ta hangi görevlerde kaldığı irdelenmeli. Bir Başkan Yardımcısı bize aynen şunu söylüyor. Biz o binaların sağlam olduğunu biliyoruz zaten. Her tarafta bizimle ilgili e, ağza alınmayacak çeşitli hakaretlerde de bulunan insanlar var. Özellikle bunlar e, suç sorudur Biz bu mücadelemize, bakın ben taşındım, karşı tarafa taşındım. Ama ben ikametgahımı oradan almayacağım. Bu mücadele orada devam edecek. Çünkü orada vebal var. Orada çocukların gözyaşı var. Yaşlıların gözyaşı var. Ve benim bugün eşim sinir krizleri geçiriyor. Ben Tozkoparan'a döneceğim diye. Ama Tozkoparan'ın bu hali beton çölüne dönmüş haline e, gördüğü zaman zaten nefret edecektir. Aslında dönüp baktığımızda bu Tozkoparan'daki ilk yaşanan olay değil. Daha önce Fetih Tepe'de de böyle olaylar Tabii. yaşanmıştı. Ardından Tozkoparan'da yaşandı. Peki, <gülüyor> bir de Tozkoparan'da ilk, e, bir, bundan 2014. bir, bir buçuk sene evvel e, elektrik, su, doğalgaz kesilip 18 gün boyunca İstanbul'un e, yani 2021 yılında bize 1914 yılını yaşattılar. Hı. Yani ilk İstanbul'a elektrik yani, geldiği zamanlar. Yanlış hatırlamıyorsam yaşadım. o zaman e, orada e, çadırlar kurulmuştu, tabii, vatandaşlar tabii. çadırlarda kalmıştı ve ona da izin vermemişlerdi. O, kesinlikle öyle bir de e, oradaki bizim bu Danıştay dosyası bahsettiğimiz dosya yani çelişkileri anlasın diye herkes diyorum. Danıştay orada yürütmenin durdurması kararı verdi Hı -hı. ve 18 gün sonra biz elektrik, su, doğalgazı e, açıl, açılmasını e, sağlamıştık. Hı -hı. Aynı Danıştay, büyük iş raporuna ve Danıştay e, kendi heyet kararına rağmen bir buçuk sene sonra fikir değişti. İşte buradaki en büyük mesele aslında baktığımızda, e, hani rant diyoruz ya, şu soruyu sorarsak aslında ispat edebiliriz. Mesela niye hep riskli alanlar AKP'li belediyelerinin olduğu yerde oluyor? Hiç, muhalefet partilerinin olduğu yerde siz risk alan duydunuz mu? Niye? Çünkü e, bakanlık, cumhurbaşkanlığı ve AKP'li belediye bu, bu üçgenin içerisinde kimse yapmayalım insanlara yazık mi? demez. Herkes bu üç yapıda parayı seven yapılar. Peki e, yine bakıyoruz buradaki insanlarla ilgili yani e, niye hep böyle riski az olan bak bakın Ömer Bey ne dedi mesela e, sosyal konut olarak yapıldı benim yerim dedi demin benim söylediğimi teyit eden bir şekilde. Demek ki buralardaki olay e, gerçekten işte kabartıyor. Şu soruyu da sormamız lazım. Peki buradaki insanlar projeyi biliyor mu? Burada kaç konut yapılacak? Kaç dükkan var burada? Şimdi bu proje insanlara sunulmadı ve böyle bir projede bilmiyoruz. Peki niye bilmiyoruz? Çünkü eğer siz yapılacak daire sayısını ve dükkan sayısını halkla paylaşırsanız halk der ki bir dakika ya burada, burada başkasına sen peşkeş çekiyorsun hı hı. Yani neresinden bakarsanız bakın süreç içerisinde baktığımızda bütün olay ranta kilitlenmiş durumda. Bunu da kime yapıyorlar? İşte Ömer Bey gibi benim orada birçok mahallede gördüğüm, gerçekten ailem gibi gördüğüm gariban, orta sınıfta olan insanlar yapıyor. Niye? Çünkü diyor ki ben bunu diyor yıkarım geçerim kimse de demez yani ensesine vurur lokmasını alırım diyor. Evet bu Fethi Tepede de oldu, bu Kiraz Tepede de oldu. Bu e, hekim başında da oldu ve olmaya devam ediyor. Peki şunu sormak istiyorum. Bülten'in başında da söyledim aslında. Geç gelen adalet adalet değildir evet. ama bu süreçten sonra neler yapılacak? Ne yapılabilir? Şöyle bir durum var. Ben bunu aslında biraz da şeye benzetiyorum. Hatırlarsanız bu siyasi iktidarın bundan önce çok bariz yaptığı hukuksuzluklardan biri de siyasi davalardı. Hı hı. Ve insanları tutukla, tutuklayıp bir yere atmayla. Ee, şeydi ki Flaş Haber'de bunu çok yakından bilir. Evet. O tweeti attım bunu yaptım diye birçok gazeteci de şey yaptı. Aslında baktığımızda yine büyük bir hukuksuzluk yapılıyor ve bunların diye bir örneği verdim. Bugün biz davalarda zorlayacağız bu işi. Biz bunu ifşa edeceğiz. Bu para taparları göstereceğiz. Ama bu, bu davaları sonuna kadar yürütüp en nihayetinde son kişi yargılanana kadar ve son tazbira hatalana kadar da bu süreci devam edeceğiz. Şimdi bu konuyla ilişkin bir haberimiz daha var. İstanbul Güngören'de hakları tanınmadan e, kentsel dönüşme zorlanan vatandaşların yaşadığı sıkıntıları, sorunları uzun süredir biz de getiriyoruz ekranlarınıza. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, ve Aranda Flash Haber TV Ali Morca'ya konuştu efendim. Detayları getirelim ekranlarınıza. İstanbul'u karış karış geziyorsunuz, İstanbul milletvekilisiniz, e, vatandaşla buluşuyorsunuz. Vatandaşlar e, nasıl serden işte bulunuyor sizlere? E, şöyle söyleyeyim, e, son zamanlarda e, büyük kentlerimizde barınma sorunu giderek öncelikli bir sorun haline dönüşmeye başladı. Burada evlerin fiyatı 3-4 milyon TL'ye çıkmış. Peki 8 bin, 10 bin liraya çalışan bir aile karı koca çalışsalar, hiç yemeseler, hiç harcamasalar, 1 liralık tüketim yapmasalar bile 50 yıldan önce ev sahibi olmaları mümkün değil. O nedenle ülkeyi yönetenlerin hızlı bir biçimiyle barınma meselesinde toplam maliyetleri aşağı çekecek, inşaat maliyetlerini aşağı çekecek, arsa üreterek ucuz arsa üzerinde sektörün inşaat sektöründeki çok önemli firmalarımızın binlerce on binlerce firmamızın ucuz ev üretmesini sağlayarak insanların birkaç yılda, sekiz yılda, on yılda birikimleriyle ev sahibi olmasını sağlaması gerekir. İnsanların hayallerinden mahrum ederseniz, insanların gelecekte konut sahibi olma hayallerini yok ederseniz, ev o zaman ne ailenin birliğini sağlarsınız, ne ailede çocuk sayısını öyle üçe beşe çıkartabilirsiniz, ne de toplumsal e, dinamiz açısından sağlıklı bir sonuç elde edersiniz. Bir an önce, bir an önce iktidarın bu yanlışlardan ders alarak, sürece müdahil olmasını ve sadece saraydan gelen talimatları değil, burada yaşayan insanların görüş ve düşüncelerini de dikkate alarak bir ortak çözüme gitmek gerekir. Yoksa burada ağlayan insanlar, burada devletin güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen insanlar, burada temel <gülüyor> barınma hakkını ayakta tutmak için mücadele veren insanlarla karşı karşıya kalırsınız. Konut sorunu, barınma sorunu anayasal bir haktır, temel bir insan hakkıdır. Temel haklar üzerinde pazarlık yapı. Evet, ekranlarınıza getirdik. Ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Evet, insanları evlerinden zorla tahliye ediyorlar. Peki, öncesinde şartlar neydi? Ne gibi şartlarla gittiler? Vatandaşları ne sundular da vatandaşlar mesela kabul etmedi? Şimdi e, bir kere aslında gömleğin ilk düğmesiyle başlar ya, gömleği ilikten, biri yanlış oldu mu bu böyle gider. Hı hı. Bir kere ortada bir şeffaflık yoktu. Hiçbir projesinde olmadı bakanlığın. Şeffaflık yok. Ne yapacak, kaç dükkan yapacak vesaire. Buradaki bir adil bölüşüm ve sizi muhatap almak. Siz beni bugün muhatap aldınız ve dinliyorsunuz şu anda. Ama bakanlık ya da belediyenin herhangi bir insanı Ömer Bey sizin burada bir tapunuz var. Bu tapu da sizin ananızın ak sütü gibi helal yani. Hani benim de değil. Böyle bir nokta olmadı. Ve bununla nakabinde de dediğim gibi sizin örnek veriyorum 100 metrekare bir yeriniz var. Ben buna karşı şu kadar veririm, şu kadar bedel olur. Hı hı. Bu da olan bir şey değil. Ha ne var ortada? Bir tane muvaffakatname dolaşıyor. Bütün TOKİ projelerinde muvaffakatname hı. ne demek? Tek taraflı bir onay metni. Tek imza atılıyor ya. Bildiğiniz devleti yöneten insanlar beyaza imza atmak vardı eskiden. Yani boş kağıda imza alırlardı, üzerine şirket açarlardı. Ee, tek imza yani e, hak sahibinin imzasını atıyor. Kendisi imza atmıyor. Yani ortada bir sözleşme yok. Ortada Ömer Bey'in ben bu tapımı verdim tepe tepe kullanın dediği bir şey var. Ve o noktada şunu söylüyorlar biz buna itiraz ettiğimizde diyorlar ki e, biz diyoruz ki böyle olmaz bir sözleşme lazım. Orada da diyorlar ki devlete güvenmiyor musunuz? Yani tamamen suya yazılan bir şey devlete güvenmiyor musunuz? Devlet dediğimiz bir organizasyon alimi koyuyorsunuz ilim yayıyor zalimi koyuyorsunuz bugün gibi zulüm yayıyor. Dolayısıyla bu noktalarda bir kere bir eksiklik var çünkü sözleşme yok. Ama kaba taslak size sözlü şeyleri söyleyeyim ya da muvafakatte yazılanları söyleyeyim. Demin konuşuldu. 1950 TL kira. O da 3 ay öncesine kadar 1500 TL idi. Fetihtepe mücadelesiyle beraber aldığımız bir sonuç o. Hı -hı. %30 zam geldi. İkincisi ne var? Ölene kadar boşlanma var. Yani bugün örnek veriyorum 200.000 TL ile siz başlıyorsunuz. 20 yıl boyunca ödüyorsunuz ve bunun bugün bankadan kredi çektiğinizde siz e, nedir o? Bir kredinin aylık bir bedeli vardır. Ve onu 20 yıl sonra da ödeyeceğiniz bedeli bilirsiniz. Yani sabitlenir. Burada sabit, sabitlenmiyor. Burada 6 ayda bir güncelleniyor. 6 ayda zaman. bir memuru yapılan zam oranına güncelleniyor. Ya da bazı bu vaffakatlamelerde... Peki bu noktada şunu sorabilir miyim? Ha, tabii, bu tabii. 1950 peki güncelleniyor mu? 1950 güncellenmiyor. Ee, burada da çok ciddi bir tezat var aslında. Şöyle tezat var. Sokağa çıktığınızda ekonomiyi biliyorsunuz. Hı hı. Bu bozuk ekonominin sorumlusu olan iktidar kiraların 6.000 olmasını sağlayan neden olan iktidar orada e, sorumluluğu kabul etmiyor ve size diyor ki 1950 lira yani Türkiye'nin realitesinden çok uzak bir noktada yapılan bir teklif dün akşam bir toplantı yaptık toplantı e, ben mahalle çok sık gidiyorum sahada çok sık olan bir insanım e, mahallede toplantı yapmayalım diye e, barış parkı dediğimiz parkı bütün mahalleye de selam olsun bu arada e, elektrikleri kestiler biz de ateşin etrafında bir ateş yaktık. Az önce ee, ekranlara geldi görüntüsü. Ben evet. de gördüm. Soracaktım bu görüntü ne zaman diye. Dün akşam. Dün, dün akşam, akşam saat görüntüler. 9'da 12 arasında oradaydık. Ve ateşin etrafında insanlarla Hı -hı. görüştük. Bakın şu çok iyi, önemli bir şey. Ben bu mesleği seçerken zaten bu işi tam da bu konuyu yapmak için yaptım. Nedir o? Çünkü o evlerden çıkan bir çocuğum ben. Dolayısıyla Hı -hı. oradaki insanların... E, garibanın ne durumda olduğunu ben biliyorum. Ve oradaki insanların en çok sorduğu şey bana şuydu dün. Ya avukat be 1950 lirayı almak için e, bunu alsak, sözleşmeyi muvaffakattan imzalamasak böyle bir yöntem var mı? Bu geçen güne mi ait mesela? Bu geçen gün, akşam görüntüsü akşam var. Görüntüsü akşam görüntüsü var. saniyelerde vardı. Ben de az önce evet, gördüm. Evet, dün bayağı e, kalabalıktı. Hava da oldukça soğuktu çok aslında dün Ya mesela. zaten bu işin hukuki boyutunu bir yere bırakmamın sebebi bu konuyla ilgili ben ee, bir hafta sizinle 7-24 konuşabilirim. Bu konuda çok doluyuz. Ama asıl mevzu şu. Her şeye rağmen, düşünebiliyor musunuz? Kış günü. Şimdi bu teyze nerede? Mesela ben size örnekler vereyim. Ok Meydanı'nda bir ablamız, geçen gün beni aradı. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Senin tarafa geldim dedi. Hı hı. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Sen çok emeğim var dedi. Neredesin dedim hani. Benim oturduğum yerde Üsküdar'da mısın falan? Tuzla'dayım dedi. Ne arıyorsun orada dedim. Kesesine uygun bir evi Beyoğlu Ok Meydanı'nda Bulamayınca gide gide gide tuzla gitmiş. Kiralık evi. Düşünebiliyor musunuz? İnsan hayatına nasıl şey yapıyor? Bakın Ramazan arkadaşımızın annesi. Ee, annesi hastaydı. Dosyaya raporlarını sunmak istedik. Hani bakın böyle insanları talih ediyorlar. Vicdana gelin ey hakimler demek için. Raporları bana bir gönderdi. Ben dehşete düştüm. Ben annesinin hasta olduğunu biliyordum ama. Buraya da not aldım. 11 tane hastalığı var. Yani hanımefendinin, anamızın diyeyim yani annem yaşında. Yüksek tansiyon, kolesterol yani aklınıza gidecek her şey kadınlaşıyormuş. O kadını yakın çıkartıyorlar. Yani e, şimdi burada baktığımızda olay başka bir boyutta. Bugün anayasada barınma hakkını siz koyduysanız siz siyasal iktidar olarak şunu demeniz lazım. Bir örnek vereyim ben size. Amaç deprema dayanıklı ev vermek mi? Amaç bu değil mi? O zaman oradaki insanlarla didişmenin kavga etmenin bir manası yok ki. Sen onu zaten depreme dayanıklı bir eve ikna etmen çok kolay. Bir proje koyarsın, bir sözleşme koyarsın, güven ortamını yaratırsın, biter bu iş. Sen eğer yakapaça insanlığından çıkmış vicdansız bir şekilde atıyorsan bunun tek bir nedeni var. Sen o insanı düşünmüyorsun. Sen hızlı bir şekilde bu inşaatları yapmak çalışıyorsun çünkü sen bunları ya satacaksın ya birine vereceksin. İşte bütün nüans bu. Biz burayı kaçırmamamız lazım. Halka rağmen... Kentsel dönüşümü olmaz biz her zaman bunu söyledik ama işte kanun çıkarttı, tapulara el koydu, insanları attı bir noktaya getirdi. Bunu da söylemem lazım yani e, alınmaz benim e, müvekkillerim bu konularla ilgili. Aslında yapılacak yapma, yapmaya çalıştıkları şeylerden biri de biliyor musunuz? Şimdi memleket de vereceğim. Sivas'tan gelmişken oraya mahalleye bu bütün saydığım mahallelerde de aynı senaryo bu arada. Sirt'ten gelmiş, Van'dan gelmiş zamanında. İkinci ya da üçüncü kuşağı geçmişler artık. Üçüncü kuşakta yeni yeni böyle bir üniversite okumalar, iş sahibi olma, beyaz yakalılar başlamış. İlk gelenler ilkokul mezunu belki hiç şeyi okuma yazma bir seviyede. Yani buradaki insanlar hani maddi yönden gariban diyebileceğimiz insanlar ve sosyoekonomik olarak da aslında daha böyle altta kalmış bir seviye. Yani burada yapmaya çalıştıkları şey şu aslında sen toz koparanda Merten'in kenarında mısın kardeşim? Sen Sivas'tan göç ettin buraya mı geldin ya da sen Trabzon'dan göç ettin Ömer Bey gibi Rize'den göç ettin buraya mı geldin? Burası sana layık değil. Buna biz soylulaştırma diyoruz işte. Yani sen buradan gideceksin düşmanca yaklaşım bu. Soylulaştıracağım ben burayı ben burayı layık olan insanlara vereceğim diyor. Onun, benim gözümde hepsi layık ben bunu demek istemiyorum ama bir bakış açısı var. İşte bu hırsın sebebi bu insan gibi görmüyorlar insanları. Tokat köyde de ben aynı şeyi yaşadım. Yine Ali Bey vardı yanımızda. Birçok yerde de aynı şeyi yaşadık. Hani savaş zamanlarında hani şunu söyleyeyim de dehşeti anlasın herkes. Uluslararası hukukta 48 saatten fazla elektrik, su, doğalgaz kesilmez. Yani bugün Rusya ile Ukrayna arasında güncel bir savaş var ya. Orada bile 48 saat elektrik, su, doğalgazı kesiyorlarsa vermek zorundalar. Bu insan haklarına aykırı bir durum. E şimdi sizin ee, bu noktada bırakın elektrik, su, doğalgazı, insanları yaka atıp ki benim için bence benim e, avukatlığı da bir kenara bıraktığım nokta şu. Yan tarafa koçbaşıyla girmiş. Bu tarafın duvarını da kırmaya çalışıyor. Ve biz görüntüleri tekrardan izliyoruz. Ya bu neyin hırsı arkadaşım? Terör operasyonu değil bu. bu e, izliyoruz görüntüleri. Yanında koruma polisi olan üst düzey bir polis bu adam. Yani bizim tahminimize göre yanlışsa teksip edebilir bu kişi bizim fotoğraf tespitimize göre gün göre Emniyet Müdürü yan tarafta ve tekme atıyor duvara. Yani insanın yaşadığını unutmuş seviyede ee, ama e, her şeyden öte demin Ömer Bey söyledi e, bence boşa gitmesin bu. E, bizim Anayasa Mahkemesi başvurumuz var hala hazırda. Tapuların el konulması sebebiyle bu 6'a diyoruz hani anlamayabilirler. Tapuların hazineye devredilmesi demek o. Ee, kanunun 6'a maddesi. Onunla ilgili süreç istinafta bizim şu an yapmış olduğumuz suç duyurularımız var. Hukuki süreç Her sadece süreç devam ediyor. Yani kesinleşmiş bir şey yok ya. Ee, Bunlar bu şekilde yaşanıyor. Peki, ben o. son olarak size dönmek istiyorum. Evet, Yaşanan dramı ekranlara getiriyoruz ama anlamak tabii ki tarif etmek mümkün değil. Peki siz destek görüyor musunuz? Muhalefetten, derneklerden ya da bir beklentiniz var mı? Bir kere e, deminden beri konuştuğumuzu şöyle özetleyebiliriz. E, bu arkadaşlardan, ben onu gençlerden e, esinlendim biraz. E, Hitler'in Yahudilere, Yahudilerin Filistinlilere yaptığı zulüm bugün... Maalesef resmi makamlar tarafından toskopranlara yapılıyor. Bunu bir kere altını çizelim. Ve kentsel dönüşüm alanlarındaki insanlara yapılıyor. Ve burada e, maalesef iktidar eliyle yapılan kentsel dönüşümün e, biz sadece rant için olduğunu görüyoruz. Gerçekten insanları e, koruma adına yapılmıyor. Bundaki şeylerden e, siyasi partilerden e, elbette ki e, Genel Başkan Meral Akşener geldi. Ahmet Davutoğlu geldi, Tozkoparana e, malimize il başkanları geldi, e, çeşitli mini partilerden milletvekilleri geldi. E, sağ olsunlar bizileri dinlediler. E, özellikle e, HDP milletvekillerinden e, ismini anmadan geçemeyeceğim e, Züleyha Hanım ve e, Musa Piroğlu sabahın beşinde e, halkla beraber kalkanların önünde e, hmm. durmasını e, defalarca gördük. E, siyasi düşüncesi ne olursa olsun bizim siyasi düşüncelerimiz ne olursa olsun orada mağdur olan bir e, insana bir adım yaklaşan bizim için gerçekten çok çok önemli bir e, iş yapmış oluyor. E, bu mücadele gidecek bakın e, demin de söyledim bu mücadele devam edecek. Burada e, şunu söyleyelim ki e, şey de e, halkın bu kadar mücadele vermesinin altında temel barınma hakları yatıyor. Bunu siz yok hükmünde gördüğünüzde bu mücadele bırakın toz koparana Türkiye'nin her tarafında devam edecek ki ben 2019 yılından beri bu mücadelenin içerisinde biliyordum başımıza gelenleri. 2014'te ayrı bir saldırıyı savsakladık biz mahallenin tamamına. Ben tekrar bu yayını bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür Duygularımıza tercüman oldurup bunu yaymamıza sebep olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Yani biz buraya geldiğiniz ee, için teşekkür ederiz. Yani geçmiş olsun demek istiyorum. Tekrar her zaman evet sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. İnanın geçmeyecek. İnanın bu, geç, bu zulüm <gülüyor> geçmeyecek. Yani halk ne kadar beni e, şeyden çok özür dilerim e, belediye geldi, bu, bu kavimet yok son olayı açık e, anlatayım öyle kapatalım isterseniz bu konuyu. Şeyde e, belediyenin avukatı geliyor öğlen saatlerinde Hı -hı. E, işi bilmeyen hukukçuyu gönderiyor. O hukukçu bana cevap veremiyor çünkü o e, tüm detaylarında Hı -hı. ben varın e, şeyin e, iddianamelerin şeyin e, tutanakların benden şikayetçi oluyor. Hı -hı. Ben provoke ediyormuşum insanları. Şunu söylemek <gülüyor> isterim son olarak. Vaktinizde evet. şey yapmak istemiyorum ama bir kere toz koparan 13 yıllık bir mücadele. Yani biz şu an biz burada 13 dakikada anlattığımız bir şey. Ee, o yüzden bu mücadelede toz koparanlar kaybetmiş değil. Kazanımları oldu olacak. Bir kere 13 yıldır burada bir Hı. mücadele veriliyor. Ee, i̇kincisi Üsküdar Kiraz Tepeler de izliyordur eminim. Orada konutlarınla oturan mücadeleyi kazanan insanlar var. Yani... Eğer ki hukuki ve bir şekilde hak bildiğiniz yolda ilerlerseniz mücadele kazandığınız noktalar da oluyor. Ve son olarak da şu var. Şimdi bir karar verecek halkımızda. Benim demin saydığım Elmalıkent, Hekimbaşı, Fethi Tepe, Şahintepe, Toz Koparan bu mahalleler AKP'nin birinci çıktığı mahalleler. Yani siyasi iktidarın birinci çıktığı mahalleler. Bakalım bu mahallelerde bu insanlar ne diyecek? Çünkü biliyorum ki ben son sözü hep halk söyler. O yüzden siyasi ömrü biten bir iktidarın son yaptığı hamleler olarak görüyorum. Kimse de e, bence e, olumsuz düşünmesin, umutsuzluğa kapılmasın. Çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Tozkoporan mağduru Ömer Kiriş ve Avukat Onur Cingil bizimle birlikteydi. Tozkoporan'da yaşanan drama ekranlarınıza getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Şimdi.